Bir basketbol maçında, zürafaların puanı, penguenlerin puanından 13 puan daha azdır. Penguenler 87 puan kazanmış. Peki, zürafalar kaç puan kazanmış? Bunu yapmaya başlamadan önce, bize verdikleri bilgiye bakarak, zürafalar mı, penguenler mi daha çok puan kazanmış, onu düşünelim. Soruda bize söylemişler zaten. Zürafaların puanı, penguenlerin puanından 13 puan daha azmış daha az, yani zürafaların kazandıkları puanlar daha az. Yani buradaki sayı ne olursa olsun 87'den daha az olacak çünkü penguenler 87 puan kazanmışlar. Peki ne kadar fark var? 13, 13 puan daha az. Yani burası penguenlerin puanından 13 puan daha az olacak. Penguenlerin puanının 87 olduğunu biliyoruz, yazalım. Bundan 13 az olacağı için çıkarıyoruz. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Eksi 13, yani 87 eksi 13, hadi işlemi yapalım, 87 penguenlerin puanı. 13 çıkardığımızda zürafalarınkini bulacağız, o halde 13 çıkarıyoruz. Birler basamağına bakalım, 7 birlik ve 3 birlik var. 7 birlikten 3 birlik çıkaracağız yani. 4 birlik kaldı. Onlar basamağına bakalım şimdi. 8 onluk eksi 1 onluk 7 onluk eder. Yani 74 oldu. Burası penguenlerin puanı. Bundan 13 daha az olan puansa 74. Yani zürafaların puanı.